El Lora'da Tapınağı'na geldik. Bu arkamda gördüğünüz tapınak tamamen tek parça taştan oyulmuş. Ve bu tek parça kaya, orada yazıldığına göre 10 tane dönem geçirmiş, toplam 200 yıl sürmüş yapılması. Tek parça kayadan yapılmış, dünyanın en büyük tapınağı ünvanına sahip. Aynı zamanda dünya kültür mirası. Bittiğimde.